Boğa burcu hangi burçlarla anlaşır? Koş burcu çok ateşlidir. Kendinden emin tavırları karşısında hemen etkilenirsiniz. Ancak koş burcu kafasına buyruk davranmayı sever. Kendi kararlarını kendi verir. Başları her şey çok güzel olsa da zamanla siz onun gölgesi haline gelirsiniz. Sonu gelmeyen tartışmalardan sonra aşkla bitince bu beraberlik mazi olmaya mecbur olur. Boğa ve boğa güzel başlarıma kötü biter. İki boğa her anlamda birbirini tamamlayan bir çift meydana getirir. O da bir boğa olduğu için her hareketinizi anlamlı bir şekilde değerlendirecek ve paylaşım konusunda değer verecektir. Sonra beraberleriniz sıradan olmaya başlar. Yeni heyecanlar arayabilirsiniz. Özellikle erkek boğa burcu ateşli başka bir aşkın hayalini kurmaya başlayabilir. İkizler burcunun mutluluğu, hayat sevinci ve zekası sizi bir anda etkileyebilir. Onu mutlaka beğenirsiniz. Küçük tartışmalar savaşa dönüşmeden ilişkiye son verir. Boğa burcu hayatındaki uyumu yengeç burcu ile yaşayabilir. Uyumlu bir su grubu ve toprak grubu birlikteliği olabilir. Duygusal, alıngan ve huveye bağlı bir yengeç, sevecen ve sevdiklerine çok düşkün bir buğanın aşkına kimsenin itirazı olmaz. Bu güzel beraberliği etkileyen tek şey, onu toplum içinde küçük düşürmeniz olur. Eğer böyle bir hata yaparsanız, onu çok üzersiniz. Aslan burcu ile hayatınız boyunca sürecek bir birliktelik yaşayabilirsiniz. Bir aslanla karşılaştığınız anda ona doğru sürüklendiğinizi hissedersiniz. Aradığınız aşk sizi tüm cazgesi ve insancıl gülüşüyle etkiler. O da sizin gibi kişilerden hoşlanır. Üstelik en az sizin kadar gururludur. Kıskançlığınızı engel olmayı başarabilirseniz bu ilişki uzun sürebilir. Bir başakla karşılaştığınız zaman aynı şeyleri sevdiğinizi sanırsınız. Ancak daha sonra yanıldığınızı anlarsınız ve uzun süre bocalarsınız. İnatla aradığımı diyorsanız her şeyi zamana bırakmalısınız. Disiplinli yönleri sizi etkilemeye devam ediyor. Pratik zekasından hoşlanıyorsanız beklemeniz lazım ve o zaman görürsünüz birliklerin ne yere geleceğini. Ama gelecek vaat etmediğini söyleyebiliriz bu ilişkinin. Boğa burcu aşk hayatı içinde terazi burcu ile mükemmel bir ilişki yakalayabilir. Bu sevgili ile aranızda bir aşk başlar. Fakat sakın siz onu kıskanmaya kalkmayın. Sadece çımartın isteklerini kabul edin, yerine getirin ve onu soru sormayın. İşte size bir hayat boyu sürecek romantik bir aşk. Aranızda yaşanan problemler sevginiz karşısında hemen eriyecektir. Bir akreple güzel bir aşk yaşayabilirsiniz ama her zaman mutlu olamazsınız. Onun kıskançlığı sizden iki kat daha fazladır. Sizin sabit yapınız onun yanında hafif ve yumuşak kalır. Akrep çok zor bir insandır ve affetmez. Bu ilişkide her an her şey olabilir. Ateşli arzuların ve şiddetli kıskançlıkların yoğun bir kavgası yaşanır. Yay bu hiç yanaşmayın, yaklaşmayın. Çekici, sevimli, karizmatik ve neşelileri herkesi baştan çıkaran kıvrak zekasıyla sizi bir anda eline alır. Üstelik sizi elde etmek için fazla uğraş da sarf etmez. Onunla birlikleriyle zor olur. Bu ilişki size göre değil. Oğlak burcu ile iyi anlaşır ve mutlu olursunuz. Karşılıklı çok şey yaşayabilirsiniz. Eğer karşılıklı güvenirseniz aranızda sorun olmaz. Üstelik toplum içinde birlikte yükselecek ve karşılıklı iyi niyet içinde olacaksınız. Bu birliktelik için her türlü onayı verebiliriz. Bazı beraberlikler için sistemli bir birliktelik olabilir. Çok, çok mutlu olabilirsiniz. Kova burcundan aman uzak durun. Akıllı ve zeka çok yüksek olan bu kova burcunu anlamanız imkansızdır. Asla aynı dili konuşamazsınız. Oldukça karizmatik bir kişi olan kova burcunu sevseniz bile duygularınıza engel olmalısınız. O sizi üzer, anlamaz, kızdırır ve üstelik bunları bilerek yapmaz. Karakterinin gereğidir bu hareketler. Balık karşısındakine uymaya çalışır. Sakin ve kendi dünyasında yaşayan bir insandır. Sanatçı bir yapıya sahiptir ve yaşamı farklı anlar. Onun dünyasına girmek için çok emek vermeniz gerekir. Aynı dili konuşmanız biraz zaman alacaktır. Size uyum sağlamaya çalışır, sizden asla ayrılmak istemez. Erkekler neden evlilikten korkar? Erkeklerin kafasında evlilik bir yenilmişliktir. Onlar için bu olguyu silmek zordur. Erkekler için evlilik, gerçek bir sorumluluk sahibi olunması gerçeğidir. Bir kadının ve çocukların sorumluluğunu almaya adım attıklarını anlarlar. Kafalarında başarısız olursam sorusu hep vardır. Erkekler kadınların düğün ve evlilik meselelerini ne kadar çok önemsediklerini anlamış değillerdir. Kadınlar uzun yıllar bugünler için bekler bu hazırlık yaparlar. Rüyalarındaki hayallerindeki adamı ararlar. Her şeyin mükemmel olmasını isterler. Erkekler için bu durum bir törenden öteye geçmez. Kadınlardaki resmi nikah yapmanın yakınlığı artıracağı fikri varken erkekler için bu durum bir anlam taşımaz. Erkekler kendi yaşamlarını ev, araba, yazlık, iş, kariyer odaklı olarak kurarlar. Çevre tarafından oluşturulan bu konulardaki baskı da onların evlilik için zaman kaybetmesine sebep olur. Erkeklerde evlilik fikri özgürlüğü ellerinden kaybetme korkusunu da birlikte getirir. Erkek olsun, kadın olsun herkesin özgür zaman ve alanı olmalıdır. Bu özgürlük kaygısı da erkeklerin evlilik için zaman kaybetmesine sebep olur. Evlendikten sonra kadınların değiştiği konusunda çok güçlü bir düşünce vardır. Bunu da bu konudaki uzmanlar söylemektedir. Kadının önce kendini güvende hissettiğini, sonra değişim yaşadığını hissettirmesi erkekleri korkutur. Evlilik konusu açıldığında erkek huzursuz, kavgalı ve başarısız birliktelikleri örnek olarak görür. Belki de bol kavgalı bir ailede büyümüş olabilir. Sessiz, sakin, romantik ve mutlu akşamları anlamaz. Ona bir kadının bunun güvencesini vermesi lazım. Ancak o zaman anlayabilir. Bir erkek çocuk sahibi olmanın zamanını ayarlayamadığı için evlilikten de kaçabilir. Evlilik denildiğinde erkeklerin aklına gelen tek şey bekarlık yaşamlarında yaptıklarını evlendikten sonra yapamayacak olmalarıdır. Bu düşünceye sahip olan erkekler, evlenerek geçirdikleri bu zamanların devam etmesi için evlilik düşüncesini ertelerler. Yaşam tarzlarında değişiklik olması onları korkutur. Erkeğin süre gelen bir giyinme şekli, alışkanlıkları ve evdeki düzeni değişeceği fikri evlilikten kaçmak için yeterli bir neden olur. Beraber olduğu kadının ailesini, kayınvalidesini sevmemiş olabilir. Erkekler kayın vadelerine ilk görüşte alışamazlar. Yalnız başına idare etmek varken bir ailenin sorumluluğunu alabilme düşüncesi evliliğe olan bakış açısını olumsuz anlamda değiştirebilir. Evlendikten sonra alacağı bu sorumluluklar nedeniyle özgürlüğünü kaybedeceğini düşünür bu erkekler. İyi günde kötü günde beraber olmanın yaşam boyu hapis cezasını düşündürmesi erkekleri deli eder. Erkekler evlilikteki bu maddenin bir tür zorunlu anlaşma olduğunu düşünür ve bundan korkar. Çünkü erkekler belli kalıplara girmek istemezler. Beraber olabilecekleri başka kadından vazgeçme fikri onların beyinlerini kemirir. Bir erkek eğer başkaları tarafından zorlanmamışsa çok aşık olmadığı sürece evlenmez. Ancak yine de yaşamları boyunca bir kadına bağlı olma düşüncesi onları korkutur. Evli olmayan arkadaşlarının anlattığı çapkınlık anlarını dinlemek onlara zor gelir. Erkeklerde daha iyi bir eş bulma umudu vardır her zaman. Evlenmeyi düşünen ama uygun adayı bulamayan erkek kendini hayatın en güzel kadınını bulmaya adar. En güzel yemek pişiren, kendisini en çok seven, en güzel giyinen, en güzel konuşan ve en güzel anne olacak kadını bir gün bulabilmek varken elindekiyle yetinme düşüncesi onlara cazip gelmez. Erkeklerde boşanma korkusu her zaman vardır. Evet erkekler evlenmekten korkarlar fakat boşanmaktan daha da çok korkarlar. Çünkü yaşadıkları düzenlerinin bozulmasını istemezler. Akşam evlerine geldiklerinde güzel bir karşılama, elbiselerinin yıkanması, ütülenmesi, evin üzerine yemeklerin yapılması gibi olaylar önemsiz şeyler değildir. Erkekler evliliklerinin kendi ailesine benzemesinden korkar. Bu mutsuz veya boşanmış aile çocuklarında görülür ve doğal olarak çocuklarına böyle bir şey yaşatmak istemezler. Flört ederken yaşadığı eğlenceyi kaybetmek istemezler. Evli erkek, bekar ama sevgilisi olan bir erkeğe göre her zaman sadık olmak zorundadır. Bekar erkekler için günlük kaçamaklar bazı kadınlar için daha affedilir olabilir. Ama bu evlilik olunca bundan söz edilemez. Evlendiklerinde klabuk olacaklarını düşünürler. Evlenene kadar hiçbir şeye elini sürmemiş kazak erkekler evlendiklerinde ev işlerine yardım edeceklerini düşünürler. Çalışan bir kadınla evlenirlerse bu işin daha da büyüyeceğini bilirler. Bu da onları için kılabuk olmak demektir. Hayatlarının sıradanlaşması ve sıkıcı hale gelmesi korkusu da vardır. Hafta sonu gidilen gezmeler, piknikler, sinemalar, romantik yemekler. Erkekler evlenince bunların yerini akraba ziyaretlerinin alacağını bilir. Bu erkekler için hayatın zamanla sıkıcı hale gelmesi anlamını taşır. Erkek erkeğe olan eğlencelere veda etmek nedenlerden biridir.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 Paraguay'da her iki tarafındaki e, kayıtlı kan bağlantısı olması koşulluyla doyurulu yapmak serbest. Oo bu da çok ilginç. 10. Napolyon'un en narin yeri anladınız siz onu. 2012 yılında Amerikalı bir Euroop tarafından 40 bin dolara satın alınmış arkadaşlar. <gülüyor> 11. Rusya'nın gelirinin yüzde onlu içki satışları oluşturuyormuş. 12. Çinde bebekler doğduklarında bir yaşında sayıyorlar. Allah Allah bu nasıl oluyor ya. 13.